Değerli dostlar, bugün neden e, üzgün, süzgün ve mutsuz hissettiğimiz konusunda bir tüyo vermek istiyorum. Eğer düşüncelerimiz sağlıklıysa, duygularımız da sağlıklı olur. Duygularımız da sağlıklıysa, davranışlarımız da sağlıklı olur. Bundan dolayı tüm psikolojik, ve bilissel çarpıtmalardan ve düşünce arızalarından kurtulmamız gerekiyor. Bunun için de MyLife TV Türkiye ve MyLife Psikolojik Danışmanlık Merkezi'ne başvurabilirsiniz. Hoşçakalın, dostçakalın, sevgiler, selamlar. selamlar.